Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda hasreti çektim ağladım. Her seven boyun eğmiş. Ayrılık ne yaman şeymiş. Gözden yaş dökmek neymiş. Gözümü döktüm ağladım. İçim garip, gönlüm darda. Gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım.